Beni başkan yapın, uçuracağım sizi, dedin durdun Her yetki aldın, hazini yandaşa soydurdun Daha beş yıl dolmadan, fakiri zengine boğdurdun Hak, hukuk, adalet, neyinize diye salladın ben avım sen bir avcı vur bakalım Kim hancı kim yolcu dur dur dur, dur bakalım Geçecek geçecek elbet bu da geçecek duy bakalım Bu millet sene yetti garidece. Şeryan bize çarptı, doğal gaz patladı, su taştı. Faturayı alan bu gada da olmaz diye şaştı Para pul olan gariban kuyrukları uzattı Sama zulme karşı bıçakta kemiğe dayandı ben avım, sen bir avcı, vur bakalım. Kim hancı, kim yolcu, dur dur dur dur bakalım. Geçek geçek elbet, bu da geçek duy bakalım. Bu millet sen. kılara karşı işçi köylü memur ayakta saraylıya karşı yaşlı genç umufre tek adama karşı sandık diyeceğiz gari sokakta diktaya karşı demokrasi nimet hayat Haydi gari Türkiye'm, son verelim kötü gidişe Hep kol kola girelim, yetti gari diyelim biz bu işe Haydi gari Türkiye'm, son verelim kötü gidişe Kararını verelim, demokrasi diyelim milletçe Haydi gari Türkiye'm, son verelim kötü Demokrasi diyelim milletçe. Haydi gari Türkiye'm son verelim kötüyü gidişe. Kararını verelim demokrasi diyelim milletçe. Haydi gari Türkiye'm son.